Nasılsınız? Ben bugünden itibaren daha bir güzel, seçimli ve geçimli olmaya karar verdim. Nereden var? E, burada bu konuşmayı yapıyoruz? Görüyorsunuz bu manzarada. Burası neresi? My Life Psikolojik Danışmanlık Merkezi. Güzel boğaz havasının, güzel denizin attığı, güzel rüzgarların estiği ortamdayız biz. İşimiz mi? İşimiz insanların seçimli ve geçimli olmalarını sağlamak. Seçimli ne kaliteli seçim Kaliteli geçim Akıllı fikirli geçim olacak Çünkü çiftler, aşıklar Sevgililer, aileler Çocuklar, anneler, babalar Vatandaşlar, çalışanlar Birbirine kırıklıklar vaziyete geldi Nedir bu ülkenin hali Biz de dedik ki bu işe bir el atalım Ne yapalım Mayla Psikolojik Danışmanlık ve Koşluk Merkezi'ni Üsküdar Boğaz'a taşıyalım Boğaz nedir İstanbul'un fethedildiği noktada Biz ne yapıyoruz? Gönülleri fethetmeye çalışıyoruz. Nasıl, hangi yollarla fethediyoruz? Psikolojik, pedagojik, sosyolojik ve koşluk metotlarıyla ve danışmanlık metotlarıyla. İşimiz, gücümüz bu. Devamlı içiyoruz ve işimizi yapıyoruz. Ne içiyoruz? Çay, çorba, şerbet, portakal suyu güzel beslenerek bir, güzel uykularımızı düzenleyerek için kariyerimizi planlayarak üç, İlişkilerimizi düzenleyerek dört, işte burada farkındalık, mutlu olma sanıtı ve yaşama sevincinin tüm boğazı ve bütün ülkeyi ve bütün iki kıtayı fethettiği noktadayız. Ben Doktor Ekrem Çufa, şimdilik bu kadar hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize, sevdiklerinizle barışık kalın, ayakta ve hayatta kalın efendim. Sevgiler, selamlar olsun, şerefinize içiyorum.